Groz bu çizimleri oldukça hızlı yapıyor olmalıydı. Bu hızla rağmen ne kadar dikkatli ve özenle çizilmiş oldukları ise hayret verici değil mi? Bir parça kırmızı tebeşirin sayfanın üzerinde hızlıca hareketini görüyoruz. Tazelik ve zarafetle hem şekli hem de hissiyatı kağıda aktarabilme yeteneği. Mürekkep ve kalem kullanarak genel bir taslak hazırlamakla başlıyor. Resme hacim ve alan hissi kazandırmak için ise sulu boya ile gölgeler yapıyor. Böylelikle bütün şekillerin dış hatları ve bedenlerdeki her kas ortaya çıkıyor. Hepsi çok gerçekçi görünüyor. Birdenbire, rölyef benzeri bir görünüm kazanıyorlar. Bence böyle çizimlere bakan insanların, bu çizimlerin de olabildiğince bitmiş birer resim olduğunu anlamaları önemli.